of <laughs> Merhaba arkadaşlar, anneciğim. Efendim Bak, naber cancırıcım Bugün Pamukkale'ye geldik Daha sonra da Karahit'a gireceğiz Ve ilk girişim değil Bunu da söyleyeyim Bayağı geldim 5-6 defa Bebişkom Bu şekilde işte Ama şu an teponuna çıkıyorum ve karanlık çıkıyor Umarım düzeltebilirim Bye Bebekler ördeklerin aldığı yere geldik. Tam gelip bence buraya gelmeyen yoktur. Bu şekilde sen. Bakın şurada da böyle binilebiliyor. Böyle biniyorsunuz şunları. Böyle tur atıyorsunuz falan. O şekilde. Sıcak ya. Ne zaman sıcaklar bitecek acaba? bak bak bak bak bak bak <gülüyor> bu şekilde işte şimdi size Aa, o binilecek şeyleri göstereceğim yani yakından o tarafa gidiyorum bak kuşu da bence çok güzel gözüküyor niye bu kadar karanlık çıkıyorum ya bu da aydınlık bir sanki. Ha şurası yakın biraz. Bakın göstereceğim. Bakın göstereceğim. Bakın işte bunlara biniyorsunuz. Ama ben hiç binmedim. <gülüyor> Buraya geldim ama binmedim. Gördüm baktım yeter. Bu şekilde aşkım. Arkadaşlar yeterince yakından gösteremediğimi fark ettim. Bunun için ayağına geldim. Artık bu kadar yeterli bence işte. Bunlara biniyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde nasıl ama bence çok güzel. Şu sıcaklar bitse de artık. Aynen yani şu şekilde işte. Bence yeterince yakından geçer diye düşünüyorum. Size. Ne <gülüyor> ha He kan kanoymuş bu arkadaşlar. Kan turu diyor. Şurada 138 TL'ymiş. Milletaller falan ateş üstü ücretlidir diyor. Ateşe kadar ne? ücret almıyorsunuz Ateş alan fordesini ücretli Bu şekilde bekliyorum? Peki, şey ha? Peki, şey Ben bilmek istemem, ben kullanamam şimdi. şurada galerim ortasında ya. Tam ortasında gideyim 5 kalırım Arkadaşlar bir şeyin çok güzel oldu bir yerle buldum be bir şeyler. Bak Bu da kötü ne? Bu da güzel. Çünkü tek bunundan dolayı mı? Hayır. Evde mesela çok güzel, güzel. güzel. güzel çıkıyordu. Evin içinde mesela. Baksana aşkım. Bu sefer çok güzel çıktı. Bu sefer şöyle bir konuşma yapacağım. Dur. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Yolun. YouTube kanalıma abone olmayı, açmayı ve beni likelamayı unutmayın. Yaset artık tane abone var. Bana acıyon. Sizleri seviyorum. Baş. Kapatmak istemiyorum. Çok güzel çıkmamıyorum. Bu şekilde. Ay Arkadaşlar <gülüyor> demin ateşimi ölçtüler. Böyle gelip aa, ölçü, ölçebiliyorlar demek ki. ben bilmiyordum ya sadece AVM falan böyle bazı yerlere gelip ölçüyorlarsa dedim Bayağı biz burada oturuyoruz böyle Pamukolede Geldi direkt ölçtü güvenlik görevlisi öyle olabiliyormuş demek ki Değil mi? İyiliğimiz için her şey Bu şekilde size diyorum Korona armayın korona siz gelin 8'iymiş Bugün ayın 8'i 8 Ekim 2, 2, 2, 2017, 2017 mi? Oh, ben 2017 dedim? 2020 8 ekip 2020 Şarkı hastayım. Gitme ne olur. Gidiyordum. Seviyorum. Ben Ya Arkadaki kız almamaya çalışıyorum. Olmuyor ya. Her türlü çıkıyor kız. Allah Allah Merhaba arkadaşlar bu şekilde burada böyle bir yer var burada su falan var ben ayağımı çok yiyorum sanırım böyle sağlıklıymış böyle iyi böyle, böyle güzel sağlıklı bir yermiş yani ayak sokmak böyle iyi geliyormuş onun içi sokmuştum birada ayağımı siz de gelince buraya uğramalısınız. Merhaba arkadaşlar şu an Kadiryet Meydan'dayız bu şekilde. Sonunda bir tane heykel var. Çok sevdim. Göstereceğim. <gülüyor> Bebekler ya, sizleri seviyorum. Bakın, bu şekilde yüzler falan yüzüyor. Çok mantıklı yüzler yüzüyor. Bu şekilde Atatürk heykeli var, canım atam. Bu şekilde. Baş. bye. bye. Bu sefer şey güzel bir yer daha buldum. Bakın böyle bir yer var. Her şey böyle gülden, pembeş, pembeş, pembeş, pembeş. pembeş, pembeş. pembeş, pembeş. Söylediğime. Burdan böyle bitkolan kolonya gibi burdan küçük böyle bir şey almıştık. Aynen. bunu aldık arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Bir de çekebilir miyim? Tabii tabii hoş geldiniz. Sağ ol Bu şekilde. Bu kadar gitti çok güzel ben burada fotoğraf falan da çektim çok sevdiğim bir yer bebişler bu kadar paz <gülüyor> ama çok güzel değil mi bakın mesela burası mor. mavi tavla oyunu moda benziyor yakından bakınca moda benziyor da <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> böyle bir şey aldım yani anne babası verdi bu şekilde. <gülüyor> Çocuk gibi <gülüyor> zafere. Şimdi 20. 20 yaşında.